Merhaba kanalıma hoş geldiniz, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Yeni bölüme geçmeden Perşembe günü neler yaşandı hatırlayalım. Kendisine gelen şüpheli mektubu Esin'in yazdığını düşünen Bora, Esin'i bir tabutun içinde rehin tutmaya devam ederken Zeynep'in hiç ummadığı bir yere gittiğini görür. Emre ise hizmetçi olarak içeri sızdırdığı Leyla sayesinde tüm gelişmelerden haberdar olur. Meltem'in yürüttüğü plan yolunda giderken Aslan'ın tahliye olduğunu öğrenir ancak felçli numarası yapan öz babasını pek umursamaz. Cengiz aklını başına alması için Tarık'ı uyarmaya gittiğinde Sıla ve Kerem'e dair herkesin gözü önünde büyük bir bomba patlar. 28 Aralık Cuma günü neler yaşandı işte detaylar. Meltem'in planları tutar, Tarık ve Sıla aşkı büyük bir darbe daha yer. Ancak Tarık'ın Meltem'e geri dönmesi için tüm bu yaşananlar yeterli olacak mıdır? Öte yandan kıymet, Sıla'yı Kerim'e yamamak için durmaksızın çalışır. Bora masum olduğuna ikna olduğu esini serbest bırakırken Leyla gizlice yaptıklarıyla sinirlerinin yıdanıya yıpranmasına sebep olur. Zeynep ise Bergüzar'ı Bora'nın kaçırdığını düşünürken şok bir gerçekle karşılaşır.